está Sen yine de dimdim. kaç kilovat olduğu, kullandığınız suyun kaç değil. Bir dakika içerisinde burayı terk etmeniz gerekiyor. <gülüyor> konaklama park yerimiz karavanlar için Limburg Anden Laan. Burası e, yaklaşık 35 tane karavanın 2 gece maksimum 2 gece konaklayabileceği bir alan içeride herhangi bir çalışan yok e, her şeyi otomatlara bağlamışlar aracınız buraya geldiği anda şu alana giriş yapmaya geldiği anda aracınızın büyüklüğünü tespit ediyor ağırlığına göre büyük ihtimalle bunu bilmiyorum ağırlığından sonra etiket makinesi var e, kart makinesi var görmüş olduğunuz şu tarz bir kartı giriş yaparken aracınız buraya geldikten sonra aracınızı tanımlıyor Herhangi bir normal bir araç giriş yapamıyor. Ya da yürürken gelip bir motorlu ya da geldiği zaman buradan herhangi bir bilet alma olasılığı yok. Sadece karavanlara tanımlanmış. Büyük bir ihtimalle bunun tam detayını bilmiyorum ama ağırlığa göre alıyor. Burada bir, bir sistem var ama onu tam olarak dediğim gibi bilmiyorum. Aracınız buraya yanaştıktan sonra ekrana dokunduğunuzda kartı veriyor size. Bu kartta 4 saati... 4 saati 5 euro bu 5 euronun içinde arzu ederseniz 100 litre su 100 litre su ihtiyacınız yoksa yaklaşık 2 kW elektrik alabiliyorsunuz bu 5 euronun içinde ondan sonraki artılarda 2 kW'nin üzerinde ya da 100 litre üzerinde su kullanmak istiyorsanız o da bu kartla işleniyor her şeyi bu kartla yapabiliyorsunuz kartı aldıktan sonra Aşağı iniyor. içeri giriş yapıyor. Şimdi aracınızı herhangi bir park yerine çektiğinizde burada. Elektrik için. İçerik sağ ve sol için. işler burada. Aşağıda su musluk. Basılı tuttuğunuz zaman açıyor. Bunları kullanmak için aracınızı buraya ilk önce fişinizi takıyorsunuz, taktıktan sonra kartı okuttuğunuzda sayak çalışmaya başlıyor. Elektrik veya su hiç fark etmez. İkisi için de okuyorsunuz ve aktif hale getirdikten sonra su ve elektriğe kavuşturuyorsunuz. borumuz gibi. Alttaki muslağa gelecek şekilde takıyoruz. Şimdi kartımızı okutuyoruz. Benim abi yandı. bastık görmüş olduğunuz bu şekilde karton tuttuktan sonra şu anda 100 litre olan su hakkımızı 5 euronun içinde dahil olan bizi yetecek kadar alıp çıkış yapacağız tuvaletinizi ve pis suyunuzu boşaltmak için gereken yer hemen hemen çok ortaya yapılmış gerçi bu ama Yine de güzel düşünülmüş. Aracınızı buraya yanaştırıyorsunuz. Gider borunuzu denk getirdiğiniz zaman şu haznenin içerisine suyunuzu boşaltıyorsunuz. Tuvaletinizi boşaltmak için de orta taraftaki deliğe tuvaletinizi boşaltıp kartınızı tekrar okutup ben bir göstereyimse kartınızı tekrar okutup sifon çekildiği zaman burası iptal bağlamışlar. Tek tankla her şeyimizi yapabiliyorsunuz. Şu an diyoruz. Pis su boşaltıp geri, tozlu suyu boşaltıp. Burada da bugün halini temizliyoruz. Bunu çıktı. Sesi gibi kim iler borusuna gidip tertemiz kanıyor. Okay. Suyla çektikten sonra göletinizin eee kovasını temizlemek istediğinizde o Aynı şekilde buraya geliyorsanız Kartınızı okutuyorsunuz Suyu, açıyor. suyu açtıktan sonra Tuvaletinizi çalkalayıp tekrar buraya dökebiliyorsunuz Sistem yine dediğim gibi tek kart üzerinden çalışıyor Bütün her şey aynı karta bağlı Ve sizin hesabınıza işleniyor Herhangi bir tüketim varsa Buradan da tekrar Son noktaya geliyorum Çıkmadan Önce Arabanın hazırladıktan sonra Kartınızı getirip buraya okuttuğunuz zaman giriş saatiniz, çıkış saatiniz, ne kadar kaldığınız, kullandığınız elektri, elektriğin kaç kilovat olduğu, kullandığınız suyun kaç litre olduğunu hepsini burada totalde toplayıp en son şimdi ödediğiniz zaman parayı ya da kartınızı buradan koyup fişinizi buradan çıkartıyor. Ve 20 dakika içerisinde burayı terk etmeniz gerekiyor. İşiniz bitti mi? Kapıya gidiyorsunuz, kapıda tekrar bu kartı otomata sokuyorsunuz. Otomata soktuğunuz zaman oradaki piston aşağı iniyor ve çıkış yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, suyumuzu aldık. Çıkış yapacağız. Çıkış yapmadan önce hesabımızı görmek istiyoruz. Kartımızı okutuyoruz. 50 sent suya yazmışlar ama biz o kadar su almamıştık. 975 diyor. Ondan sonra, şimdi ödeyelim diyoruz. Paramızı atıyoruz. üstümüzü aldık. Pişimizi aldık. Şimdi bu şeyle beraber çıkış yapacağız.